Türkan çalıştığı otelin odalarının güzel kokması için odalara içinde potpuri olan kaselerden koymak istiyor. Nedir potpuri? Çeşitli çiçeklerin güzel kokulu yapraklarını kurutarak yapılan dekoratif, güzel kokulu bir şey. Hem göze güzel görünür, hem de odaya güzel bir koku verir. Neyse, soruya dönelim. Her kase, bir potpuri kutusunun 1 bölü 5'i kadar potpuri alabiliyor. Türkan'ın 4 kutu potpurisi olduğuna göre Kaç odaya potpuri kasesi koyabilir? Evet, Türkiye'nin dört kutu potpurisi var. Ve dört kutuluk potpuri'yi her bir kutunun bir bölü beşi olan gruplara ayırmak istiyor. Eğer elimizde bir şeyden dört tane varsa ve bunu belirli miktarlardaki eşit gruplara ayırmak istiyorsak, o belirli miktar neyse ona bölmemiz gerekir. Öyle değil mi? Doğrusu biraz karışık oldu. İsterseniz şu şekilde söyleyeyim. Bu örnekte olduğu gibi. Türkan'ın 4 kutu potpuri'yi 1 bölü 5'lik gruplara bölmesi gerekiyor. Gelin bu probleme bir de görsel olarak yaklaşalım. Öncelikle 1 kutu potpuri'yi çiziyorum. Evet, bu potpuri kutusu olsun. Gördüğünüz gibi kutunun üzerinde çizgiler var. Bu çizgiler 1 kutuyu 5 eşit bölüme ayırıyor. Bakın, 1, 2, 3, Dört ve beş eşit bölüm var ve bu eşit bölümlerin her biri bir tane kaseyi doldurabiliyor. Toplam dört tane potpourri kutumuz vardı. Bu kutuyu kopyalayalım. İkinci kutu, üçüncü kutu ve bu da son kutu. Şimdi de Türkan'ın toplam kaç tane kaseyi doldurabileceğini bulalım. Türkan'ın dört tane kutusu var ve her kutuyla beş tane kase doldurabiliyor. Öyleyse toplam 4 çarpı 5 tane kase doldurabilir, öyle değil mi? Hatta 4 çarpı 5 bölü 1 de yazabiliriz. 5 bölü 1, 5'e eşittir ve sonuç olarak 20'yi buluruz. Böylece Türkan'ın 4 tane potpuri kutusuyla 20 tane kase doldurabileceğini bulmuş olduk. Tekrar edecek olursak, burada bir sayıyı başka bir sayıya bölmek için o sayıyı diğer sayının tersiyle çarpabileceğimizi görmüş olduk. 1 bölü ile bölmek, 1 bölü 5'in tersi olan 5 ile çarpmakla aynı şeydir. Türkan bu sayede 20 tane kase doldurmuş oldu. Hmm, odalar mis gibi koktu. Biz de bir sayıyı başka bir sayıya bölmekle o sayının tersiyle çarpmanın aynı şey olduğunu öğrenmiş olduk.